Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar nasılsınız kardeşlerim umarım iyisinizdir. Aslında şu anda ben videonun sonunu çekiyorum sizin için de başı e, şu anda o şekilde izliyorsunuz. Arkadaşlar üç günlük bir içeriğimiz oldu üç günde güzel işler yaptık videonun içinde hepsini göreceksiniz baştan sona izlerseniz bir bir kaçırmadan şahit olabilirsiniz sizin için de güzel pazar taktikleri var zaten videonun içinde ayrıyeten upgrade taktikleri var onun dışında. E, şu an 4. bölümdeyiz 3 günde bir video çıkıyor yani 3 gün 24 saat boyunca Çar-Pazar'da kalıyor alış yapıyoruz satış yapıyoruz ekstra eklediğim upgrade'ler falan var bunları yapıyorum ee, rahatsızlığımdan dolayı devam edemiyorum şu anda 4. bölüme 4. bölüm o yüzden burada bitirmek zorunda kaldım yeni videomuz yine 3 gün içinde gelecek 3 günde bir video atıyoruz saat 18.00'da videolar geliyor o da büyük ihtimal birine denk gelecek Ocak 1'e denk gelecek günümden 2023 Hepinize hayırlı uğurlu olsun diliyorum ee, videoyu da baştan sonra izleyip like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz like'lar ne kadar önemli onu da açıklayayım arkadaşlar Çünkü sürekli diyorsunuz like at like at like at demişsiniz diye like'lar sizin gibi pazar yapan kardeşlerimize erişim sağlayabilmek için yaptığınız bir eylem bilginiz olsun yorumlarda da pazarla alakalı yorumlar yazarsanız ile alakalı yorumlar yazarsanız ve önerileriniz ve tavsiyeleriniz de yazarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Tabi efendim. Şimdi hızlı bir şekilde 4. bölüme geçiyorum. Konuşmakla da biraz zorlanıyorum. Özür dilerim bunun için. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, yeni yıl umarım hepinize mutluluk, sağlık, huzur ve başarı getirir diyorum. Hızlı bir şekilde geçtik. Videomuza iyi seyirler diliyorum. Evet herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir night online dördüncü bölümden sıfırdan para kasma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz üzere biz neler yaptık son üçüncü bölümün sonunda 153m paramız vardı ve burada upgrade scrolllarda bu ya bırakmıştım dörtte e, bırakmıştım gece sabaha karşı bir DC olmuş sabah tekrardan bıraktım topladığımız itemler bunlar 24 saatte hemen hemen 24 saati geçti şu anda 24 saatte topladığımız itemler 178 tane upgrade scroll, 18 tane middle class, 44 tane bes, 5 tane e, bus almış. E, olayımız bundan ibaret. Yani burada 24 saat beklediğinizde bu kadar item oluyorsunuz. Peki bunların satışı bize ne kadar arkadaşlar? Hızlı bir şekilde ona da bakalım. Böyle kodu da girelim hemen hızlı bir şekilde. Bu arada dostlar. Videolara gösterdiğiniz hassasiyetten, incelikten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Gayet güzel bir kitleye hitap ediyoruz. İzlediğiniz için, özellikle baştan sona izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ee, şimdi biz bu arkadaşı 63K'dan aldık. 99'a koymuş. Güzel. 1M'e bir, bir 44 tane 810'dan aldık. 1M'e koymuş. Satılır. Satılmama şansı yok şu anda çünkü bu temler piyasaya düşmeye başladı. Buz 2.394'e biz de 2.200'ü e aldık. Middle class zaten 97k'dan her türlü gidiyor. Peki biz bunları pazara bir koyalım. Yani en azından pazara koymak için şöyle bir şel açayım. Ne kadar kar ettirmiş bize onu bir görelim arkadaşlar. 24 saatte buradan ne kadar kar alabiliyorsunuz? Tabi aktiflik dediğim gibi bu olayda aktiflik önemli. 2394 diyelim. Şöyle 11 hem geliyormuş. Bunu 100k'dan koymuştu arkadaş. Zaten satılacağı hemen 100k. Fazlası biraz zor. Diye, diye bu gider. Bestlerde bir hemde 75k, şey 75 toplamda geliyor. Hadi vergisini de düş. Top bir şey gideceğini zannetmiyorum vergide. Böyle hesap makinesini açayım ben bir. Elimde kaç para kalmış benim? 93 hem para kalmış arkadaşlar. 93 artı 75 yapalım. 168 hem para Eksi 153 Değildi 156 idi. 156 12 hem kar yapmış. Yani aktiflikle de aslında pek de alakası yok. Yani 24 saatte buradan alacağınız para 12 hem bilginiz olsun. Çok denemek isteyen arkadaş olursa da deneyebilirsiniz tabii ki de problem yok. Şimdi ben ikinci olayıma geçeceğim. Hemen hızlı bir şekilde buradan itemleri toplayacağım. Büyük ihtimal ya md ya da fabrik yapacağız. Artı 7, artı sekiz, artı 6 deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, şu anlık bu kadar video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi hemen ikinci bölümümüze geçiyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir olay yapacağız. Ee, bu akşam da tekrardan bir trina bekleyeceğim. Tirinayı da şu anda 50M alıyoruz. Şu an pazarda 58M'ye kadar gidebiliyor. Hatta 5000 e alayım. Bir tane Terena koyacağım. Middle Class tekrar koyacağım. Öyle Middle Class kaç tane alalım? 70K'dan tekrardan devam edelim. Bakalım bu işten ne kadar kar çıkartacağız. Öncelikle bir onu hesaplayalım upgrade de alalım. Bir 100 tane daha upgrade bunun üstüne ekleyelim. 63k'dan. daha şöyle aynen 100 koyayım yeter. Abartmaya gerek yok. Kalan paramız ne? Ee, kalan parayla da bu salacağım. Böyle bes almayacağım arkadaşlar. Bes çünkü elimde birikti. Aslında alsam bir zararı olacağını zannetmiyorum. Çünkü bes'ten hiçbir şekilde ben Zarar edildiğini de görmedim. Ki kar oranında en yüksek olan şu an bez. Bunu da aynı şekilde. yüzden 10 tane koyayım. 10 tane koyayım. Tamam. 85 kaldı. 85. 5, 3, 8 kaldı. Bununla da. böyle scroll diyelim. Onunla da bes koyayım tekrardan. Bakalım ikinci günümüzün şansına nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Onu da şöyle 810'dan koyayım. Bu videomuzda arkadaşlar upgrade de olacak. Bir de e, abiscam düşünüyorum. 100 tane abiscam kırdıracağım. Bakalım ilerleyen zamanlarda onu da yapacağız. Videoyu baştan sona dediğim gibi izlemeyi unutmazsanız da devreleriz öyle 15 yapsam alır mı almaz 12 almaz 11 10 tamam 10 da bundan alsın en azından tırna tırna'nın 8 emkari olur her türlü böyle bıraktım bakalım ailesi ikinci videoda dönüş yapacağım size üçüncü videomuz da Hatta Evet arkadaşlar şimdi yeni bir bölümle karşınızdayım dediğim gibi dün akşam Trin'e beklemiştik bildiğiniz üzere buyunu kurmuştuk ben e, sabaha karşı DC olunca 5'e girdim 5'te 45 emden 2 tane Trin'e aldım hayırlısıyla hayırlı uğurlu olsun bu arada Trin'in işe 56-57 M'e kadar gidiyor hatta şöyle bozalım bakalım 2 dakika Bozdum, ee, şey, DC olunca 5'e girdim. 5'te hemen Trinaları kurdum. 45'ten kurdum. Bir arkadaş kurmuştu çünkü burada 45'ten. Ben de onunla beraber kurdum. Bakayım o arkadaş almış herhalde o da. Ee, şu an muazzam bir kar yaptık Trina'dan, onu söyleyeyim öncelikle. Bakalım burada bir arkadaş şel bırakmış. 49'a koymuş. 49'a o her türlü satar. 55'e dün akşam vardı bu da. 5'e özür diliyorum. Burada bir arkadaş koymuş. Kaçtan koydu bu? Bu arada bir pazar SC de alacağız gibi duruyor. Pazar SC çok işe yaradığını düşünüyorum. Pazar SC alırsak onunla da bayağı piyasayı takip edebiliriz. Bu arkadaş 49, 48, güzel 45 almışız biz. Ee, biz bunlardan ben her türlü 55'e satarım arkadaşlar bunları. Gece zaten şeline koyarım. Şimdi hızlı bir şekilde devam edelim serilerimize. Bundan sonra ne yapacağız? Trinayı satacağız. Trinaları ayrıca e, şu itemleri de. Şu Bakalım finalde ne kadar paramız olacak? 4. bölümün sonunda nelerle karşılaşacağız? Ben de inanın siz gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada yılın büyük ihtimal son videosu olur. Şimdiden yeni yılınızı da kutluyorum. Umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle diyorum. Hemen videomu kapatıyorum ve yeni seride karşılaşacağız. Evet arkadaşlar şimdi hemen ben şele geçtim tekrardan. Aldığımız iki tane tirna vardı. 577'den bıraktım. 1299'a besleri bıraktım. Besler gayet güzel kazandırıyor şu anda. Bilginiz olsun. En az 500K kar karı var beslerin. Ee, onun dışında upgrade scroll'ları koydum. Upgrade scroll'ları da hemen hemen 95K'ya koydum. Hemen hemen toplamında 203K para çıkıyor. 203 hem para çıkıyor. Bakalım umarım olur. Olursa buradan çok rahat ellem karımız olacak. Şimdi bunun pazarını kuralım bakalım. Sabah ola hayır ola diyoruz. Şöyle bıraktım işe. Arkadaşlar 60fts'ne girdim. Büyük ihtimal yüksek de e, demeyi çalamadığımız için. Bize yeşil kutu verdi. O havadan geldiği için. Şöyle bunu rastgele bir kırdırayım dedim. Bu da araya bir içerik olarak eklensin. Nart 3 attı. Güzel sıkıntı yok. Çetin. Yine iki empelan eder burada. E, bu da bir araya eklent olsun diye. Bunu da eklemek istedim. Bilginiz olsun. Arkadaşlar rastgele dedim ki şu hemen artı üç, artı beş, artı altı neyse atayım dedim. Ne basa basa <gülüyor> çitin artı altı oldu. Yediye denesem mi sen mi diye düşünüyorum şu anda. Artı altı çitin piyasası ne kadar? Peki var mı burada? Dokuz. 9700 olmuş. Hemen hemen mavi kutup arasına denk geldi şu anda zaten. Artı 7'ye sallasak ne kadarmış peki? Ona da bakalım. 22M. Gerek var mı? Şu anda çok büyük muallaktayım. Usta da atabilirim. Busta atarsam karı kalır. Böyle bir deneyeyim mi? 22M buradan gelir. Peki giderse zararımız ne olur? Bir tek bus olur. Bir tek bus bize ne kadar bir zarar yapabilir ki? Bence çok büyük bir zarar olacağını düşünmüyorum. Kimden mden bir kaybımız olmaz. Zorla bizi böyle e, şeye sürüklüyor. Upgrade'e. Basacağım ya. Başka şans yok bunun. <gülüyor> Haydi bismillah. Aslanım benim be. Artı 7 de aldık. Sertemiz aşağıda. Çok iyi çok iyi çok iyi. Artı aldık. Güzel. Yani 22 hem de buradan geldi arkadaşlar. Yardan zarar. Pardon zarardan kâr, her türlü kâr, güzel, efsaneydi.